Teknoloji okudan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan. Bugünkü videomuzda Samsung'un son dönemdeki iki popüler modelini karşı karşıya getireceğiz. Birisi kısa süre önce raflardaki yerini alan M31, diğeri ise Samsung'un Galaxy Note 10 Lite modeli. Note 10 Lite'in piyasa fiyatı şu anda arkadaşlar 4500 lira civarlarında. Samsung'un diğer orta segmentteki modeli M31'in fiyatı ise 2700 lira civarlarında. Yani araya da baktığınız zaman 1800 lira gibi. Bir fark var. Peki 1800 liralık farkı ödediğinizde bu size hız anlamında neler kazandırıyor? Onu göreceğiz bu testte İki telefonla da açılma kapanma testleri yapacağız. İşte aynı anda uygulamaları açacağız. Aynı anda oyunlara geleceğiz. Bakalım Note Online gerçekten de verdiğimiz paranın hakkını bizlere fazlasıyla veriyor mu vermiyor mu bunu göreceğiz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri iki telefonun karşılaştırmasıyla baş başa bırakalım. Biz bu videoda nelere bakacağız? İki telefonun uygulama açma hızına ve açılma hızlarına göz atacağız. Dilerseniz iki telefonun da şarjını bir gösterelim sizlere. Gördüğünüz gibi yüzde yüz ve yüzde yüz. Yani iki telefonda da herhangi bir şarj açısından sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İki telefonu da öncelikli olarak kapatacağız. Ardından iki telefonunda açılma süresine göz atacağız. Bakalım hangi telefon daha hızlı açılacak? Hangi telefon daha yavaş açılacak? Bunu da Sizlerle birlikte görmüş olacağız. Şu arada kapatalım ikisini de kapat. Evet arkadaşlar iki telefonumuzu da kapattık. Şimdi açmadan önce sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Yani bu telefonlarda yonga seti var ona göre bir karşılaştırma da yapalım istiyorum. Galaxy Note 10 Lite modelinde Samsung kendi üretimi olan Exynos 9810 yonga setini kullanıyor. Bu yonga seti 10nm'lik bir yonga seti. M31'de ise yine Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 9611 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti de baktığınız zaman... 10 nanomilimik bir yongaset. Peki arada ne gibi bir fark var diye soracak olursanız. da çok fazla fark etmiyor. Bunu en başta belirtelim. Yani Qualcomm'dan Mediatek'e geçtiğimizdeki gibi ya da işte atıyorum Qualcomm'dan Kirin'e geçtiğimizdeki gibi bir fark olmuyor. Dolayısıyla bu iki telefonun arasında da böyle çok büyük bir ben hız farkı olacağını düşünmüyorum. Tabii çekirdek tarafına baktığımızda çeşitli farklılıklar var. Örneğin işte ee, Note 10 Lite'da Mali tabanlı G72 MP18 e, GPU bulunurken bunda işte Mali G G72 MP3 Yonga seti GPU'su bulunuyor. Dolayısıyla arada çok fazla bir fark olacağını düşünmüyorum. Tabi bunu biz direkt hani sizlere göstereceğiz. Şimdi iki telefonunda power tuşuna basıyorum. Açılma sürelerini görelim. Bakalım açılma süresi olarak iki telefonun arasında herhangi bir fark var mı? İlk olarak bunu sizlerle paylaşmış olalım. Tabi burada eee Önemli olan bir şey de ne? İşletim sistemi. Hani tabi çok fazla mı önemli işletim sistemi? Elbette tabi bu evet geldi. Noton light şu anda açıldı arkadaşlar. M31 için hala bekliyoruz. Evet. M31 de açıldı. Görüldüğü üzere arada şöyle bir 3-4 saniye gibi bir fark var. Tabi e, videoyu montaj derken ben size yukarıya bir tane sayaç koyacağım. Dolayısıyla daha net bir şekilde görebileceksiniz. Aradaki fark. Şöyle şarjlara baktığımız zaman evet bildirimleri temizleyelim. Noton 10 şarjı enteresan bir şekilde azalmış arkadaşlar. %98'e düşmüş. Az önce kapatırken ikisi de %100'dü. Siz de gördünüz zaten göstermiştim size de. Yani şimdi burada %98'e düşmesi biraz enteresan olmuş. Evet gördüğünüz gibi açılma sürelerinde arada 2-3 saniyelik bir fark var. Şimdi dilerseniz bu farkı bir de uygulamalarda görelim. Bakalım uygulamalarda ne gibi bir fark olacak. Kamerada herhangi bir fark yok. Kamerayı geçiyoruz, tarayıcıya. İnternet hızı aynı zaten. Şuradan Twitter'a tıklayalım. Yine Note Lightın bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Samsung Shop'a basalım. Evet görüldüğü üzere arkadaşlar Note Lightın e, bu tarafta hayli bir üstünlüğü bulunuyor. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, başka neye bakalım arkadaşlar? Bir de buradan bir şey daha seçelim. Galeriye bakalım. Şöyle galeriye açalım. Evet fotoğraflara yani Aynı. Oyun indirdik. O oyuna bakalım isterseniz. Dilerseniz. PUBG Mobile. Çoğunuzun oynadığı, severek oynadığı bir oyun. Aynı anda basalım. Bakalım açılma süresi nasıl Tamam diyelim Tamam diyelim izin ver izin ver Evet burada yine bir noton Lightın üstünü söz konusu Noton Light şu anda bir 6-7 saniye kadar önden gidiyor. Hala bekliyoruz evet M31 de açıldı. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar yani M31 ile Noton Light arasında temelde e, hız açısından hali bir fark olduğunu gördük. Yani burada bir uygulama açmada, özellikle PUBG gibi bir uygulama açtığınız zaman 6-7 saniyeye kadar fark çıkıyor. Diğer uygulamalarda işte belki 1 saniye, 1,5 saniye ama PUBG Lite gibi, PUBG gibi düzeltiyorum oyunlarda. Bu fark biraz daha artıyor. Bu arada şunu da belirteyim sizlere. Yani arayüz de aynı bunlarda, işletim sistemi de aynı. İkisi de One UI 2 Android One arayüzüyle geliyor. Yani arayüzde ya da işletim sisteminde herhangi bir değişim söz konusu değil. Tek değişik olan şey ne burada? Yonga setleri. Bu Yonga setleri dediğim gibi hani genel performans bazında çok fazla böyle ütopik puanlarda bir fark olmasa bile aralarında işte uygulama açarken gördünüz. 4-5 saniye 5-6 saniye gibi farklar olabiliyor. En başında da söylediğim gibi arkadaşlar bu telefonun fiyatı 2800 lira. Bu telefonun fiyatı ise 4400 lira. Aradaki fark 1600 lira. Yani 1600 liraya daha hızlı ve daha şık bir telefon alabilirsiniz. Kamera tarafında tabii fotoğrafları karşılaştırmak lazım. Onu başka bir zaman yaparız. Ayrıyeten bunda işte ekran altı parmak izi okuma ve en önemli şey de bir S Pen var burada. Ki bu aynı Note 10'daki gibi akıllı bir S Pen. Yani Wi-Fi bağlantısı yapıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bu aradaki farkı biz size göstermek istedik. Bu videoyla ile ileride bu tarz videolar daha da çok gelecek. Tabi burada şunu unutmamak gerekiyor. Yani arada 1600 lira gibi bir fiyat farkı var. Bunu es geçmemek lazım. Biz ileride Note 10... Lite'ı kendi emsalinde modellerle de karşılaştıracağız. Ayrıyeten elimizde şu anda A51 var arkadaşlar. M31'i A51 ile de karşılaştıracağız ki fiyatlar hemen hemen aynı. Yani arada 100-200 lira ya oynuyor ya oynamıyor. Bakalım o iki telefon arasında nasıl bir fark var. Onu da sizlerle ilerleyen videolarda paylaşacağız. Evet arkadaşlar iki telefonla çeşitli uygulamalar açtık. Çeşitli oyunlar açtık. Ve sizlerimde gördüğü üzere Galaxy Note 1 Lite M31'e karşı büyük bir üstünlük sağladı. Yani böyle 4-5 saniye hatta bazı oyunda yani PUBG'de mesela 7-8 saniyenin de üzerine çıktı belki. Daha hızlı bir şekilde oyunu açmayı başardı. Tabi burada aradaki 1800 liralık fiyat farkında görmezden gelmemek gerekiyor. Dolayısıyla 1800 lira verdiğiniz zaman daha hızlı bir telefon almış oluyorsunuz. Elbette kalkıp da şimdi 6-7 bin lira, 8 bin lira, 9 bin lira verdiğiniz bir telefonda Note 10 çok daha hızlı uygulama açacaktır. Fakat günün sonunda unutmamamız gereken bir şey var. O da ne? İki telefonda aynı uygulamaları açtı mı? Açtı. Aynı oyunu bize oynama imkanı veriyor mu? Veriyor. Dolayısıyla burada telefon seçerken hani hız sizin için çok önemli değilse Galaxy Note 10 Lite'de tasarımı çok benzeren telefonlar var. Onları da tercih edebilirsiniz. Örneğin bir a biri var. Ee, hemen hemen tip olarak aynı Note Light'la Lite Fiyatı da 2000 lira daha ucuz. Yani 2500 lira civarında bir fiyat var. Dolayısıyla tasarım diyorsanız burada farklı kriterler işin içine giriyor. Lakin performans diyorsanız benim böyle kaybedecek 4-5 saniyen bile yok. Uygulamaları hemen açsın diyorsanız o zaman parayı biraz daha akıyıp üst segment model almanız gördüğünüz üzere daha hızlı sonuçlar veriyor. İleride bu telefonların belki kamera karşılaştırmasını da yapabiliriz. Malum şu anda korona virüsünden ötürü çok fazla dışarı çıkamıyoruz. İşte fotoğraflar çekemiyoruz vesaire gibi engeller var önümüzde. Lakin önümüzdeki dönemde farklı videolarla bu telefon testleriyle karşınıza gelmeye devam edeceğiz. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.